Gelen yok çare. Tertemiz lootumuz var. Hızlı hızlı. Ben bir tık ilerisine gidiyorum. Aynen sen oraya al. Ben buradaki üçlü, üçlü evi alayım. Sen direkt buraya al. C4 buldum o manokoyim. C4 mu geldi oyuna? Oğlum ne oluyor ya? Biraz daha sesi açayım da ne olur ne olmaz ya. <gülüyor> Hayret gelmedi lan hala. Evet gelen giden yok. Normalde evet. gelmeleri lazım. Bir anda girdik ya kanka. Herkes. Sen buldun mu bir şeyler? M4, M16, A4 buldum da bunlar değil ya benim silahlarım. Ben bir markladım burayı, Burada level 2 armor var. Tamam. Hala bomboş evler yani PUBG'de. Yani m var yani. m yok şimdi SCAR buldum. M16A4 vardı. Nice. Mk47 mutantı atıyorum bu arada. At abi. Kötü diye bir duyum aldım. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Skar buldum şu anda. Metayı falan bilmediğim için şey diyemeyeceğim. Araba sesi. Kim? Aleyna tilki geldi kanka gel. Bu zararsız. <gülüyor> gel gel. Hoş geldin hocam. Neyle ile konuşorduk oyun içi? adı Aleyna. Lan ne oluyor Çare? Ah! Bari killi biz alalım. Kanka be ghost'umuzu öldürdüler. Gel. Öldürelim. Kaçtı adam Çağrı gelsene burayı kurum Kulağım yok benim Vurdum Orduydun. Dur az bekle Aha ne oldu? Araba çarptı adama <gülüyor> Araba mı çarptı Evet Arabaya dikkat sik, sik, sik. İki kişiler iki kişiler Bak biri indi Gireyinde o senin ghost kanka işte. Aldıracağım. Aldın. <gülüyor> ne, <abi? Abi gülüyor> ne abi? Ne abi? Ne abi? abi? Nasıl ya? Neyle konuşuyorsun? T ile. Olum bir dakika. T ile abi. T ile. Saclıb. Adın ne adın? Adın ne adın adın, adın, adın, ne, adın, adın, adın. Gel adamı geliyor! ÇAĞLI! Ananı s**yim! Oy orosun çözücüğü durdur kanka! Hocam dur dur sakin ol sakin niye adamı izliyorsun? Yoldan gitsene oğlum! Niye izdin? Kaza aldı kaza. Kaza aldı kaza da aldı. kaza diye bir şey var. Adam, Adam öldü abonuna çocuğa! Geldi! Allah Allah! Hiç, Hiç konuşsun seni. seni! Aldırdım kanka bekle. Kaza aldı diye. Teyir içinde bu kadar hızlı gidilir mi abona koyun? Gözlerim kararıyor çağrı Kalktın kanka Oyun stratejisi sende kanka nereye gidiyoruz nasıl yapıyoruz Kanka bende ben hiç silah yok ya aman okuyayım M16 var bende bir tane 8 şey, var, var mı 8 1st var mı Bandaj Aa gel burada var Bandajı da bıraktım şeyi de bıraktım ee, Bir ha, tane de şöyle. enerji içeceğim var bir tane de Tamam var bende bir tane ben de hiç silah bulamadım ya. bakıyorum. Şey var. E 4x. Sen bu sadece o eve mi baktın sen? Hangara baktın mı? Kanka hangara baktım. O eve baktım. Şimdi de bu eve bakıyor. Eski DVD ne koyayım ya? Ben bu MK47'yi aldım çağrı. On ben yerden disk aldım. Bu ne ya? Bu oyunu hala oynanıyor mi? mu diye bir disk aldım. Disket dvd acayip bir gönderme yapmışlar Hadi gidelim. Bizde mi o riskimi? Bindim mi? Tamam bindim. Abi, 59 kişi kaldı. Silahımız yok. Tamam. Silah bulmalıyız. Bir yere lootlamaya gidelim sana. Bir, bir grubu silah. öldürüp silahlarını almamız lazım. Tamam, sende ne var şu an silah olarak? Bende MK17 Mutant Shotgun var. Ay çok kötü. İstiyorsan M16 sana verebilirim ama M16 de kötü yok. ki Bir tane 4x aldım sana bu arada. Var bende. Hemen Uf. gitmeden şuraya bakalım. Lootlanmamış. Aynen. Ben iki katla girseydim lan. Neyse, doğru. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. dan da apartmana geçiyoruz. Tamam. Kask 2 var burada. Var ben, Aa dur, benimki kötüymüş. Aldım. <gülüyor> 8x dürbün lazım mı? Aldım. Alamadım, niye alamadım? Ben aldım çünkü o yüzden. Lazımsa tamam. atacağım sana. Dursun. Evet, silah bulabildin mi sen? Ben görmedim. Yok, bulamadım abi. Silah konusunda bir tık ya. Hadi gidelim. Okey. Geldi. 8x'i atmıyorum ya. Belki silah buluruz diye. Olsun. Aynen. ses vardı. Sol taraftan bir ses geldi aynen. Ama bu önümüzdeki ev lootlanmış. Hı, evet. Ha, burası güzel yani gibi. Bu lootlanmamışsa iyi. Arkadan ses geliyor bu arada. Lootlanmamış kanka. Scar gördüm içeride bir tane. Güzel. Bir araba sesi var. Evet. Geliyor sen, Senin orada durdu. Sıkıyorum Dönüyor evin etrafında. Yakın. Bu gitti kanka. Oğlum niye sen birini söyleyin infosunu verince sustuyorsun? Nasıl yani? Söylesene yakın. Evet, araba var burada. Ben değilim. Tamam, araba sen söyledin ya bana. Ben de adama kitlendim. <gülüyor> gel gel, skara al buradaki bulamadıysan. Ay, adamı görüyorsun, ben görmüyorum ya o yüzden. Naber? Ben de göremiyorum var? ki şu arka odada. Yakın geçti dedim sadece. Lazer var istiyorsan. Hani oğlum nerede ya? Kanka şurada gel. Burada. Tamam. Şey var mı ee 5 fazla varsa ben alabilirim 40 tane var bende de Fazla yok Tamam içeride fazla araba da yere. var <gülüyor> Tamam ben okuyum Haa arabaya gerek yok ya yürüyelim Ha yürüyelim mi? Oğlum bu scar şey mi oldu? He. Ha pardon, tamam. Otomatik değil miydi diyecektin de. İstiyorsan 400 tamam, 4 x ve 8 x de üzerimde bu arada. Tamam. varsa verebilirim. Sanki. Binaların üst katlarına bakmadan özel bir sebebi var mı? Çatısı şey yoktu ki. Bakmadık mı üst katlarına. güzel ayak seviyoruz ya. Araba geliyor. Evet. Ama araba değil bu ne lan? Haa ona adam... lan öyle. Oğlum adam havada uçuyor amına koyim. <gülüyor> bu ne olum? <gülüyor> oğlum adam uçuyor amına koyim. Hakikaten onu ne olmuş şu an amına koyim lan? İster uçak mı getirdiler? Fortnite'a çevirmişler oyunu ya. Abi bu oyunun gerçekçiliği vardı ya. Uçan araba vardı. Oğlum hala 40'tayız. Bu en birinciyiz ha. Kanka hala kimse azalmadı yani 41 kişi. Hiç kimse niye çalışmıyor anlamadım yani. Araba geliyor. Suya girdim. Ona köprüden geçecek gel. Ben sıktım bu bir tane. Sıkmasaydın lan adamlar avantajlı Burada sıkıyorlar sana ama dakika aynen öyle bak gel şu çöpüyü kapatalım hemen işte bak killler kaçıyor çağrı çağrı gel artık geldim ya. suya geliyorum şu anda yani bak adamlar sana yakın abi orada senin sağındalar evet evet biliyorum Burada biri düştü. Kanka bekle ben Gel. de geleyim bekle beraber tek oynama. Burada önümde. Düştüm ben. Adam arkadaşını kaldırmaya gitti. Arkadaşını kaldırıyor. Çağır. çok uzak kaldın ya. Aa başka biri öldürdü. Çabuk bana koş çabuk. Bana koş oğlum direkt. Öleceğim. Kanka iki kişi üstünde, direkt iki, iki üstündeki kişi var. Allah kahretsin be. Direkt üstündeydi kanka. Üstündeki taşında iki kişi vardı, sana koysan muhtemelen beni görecek, direkt öldüreceklerdi. Vurmayı denedim. koyayım çağır sana İlk dediğimde geç şu karşıya dedim ya. Büyük hit attım adamları ama. Ya... Oğlum ya 500 metrede adamı vurmaya çalışıyorsun ya. E, laf dinleyecektin hani. Kanka sen çok bir anda gitmişsin. Ben ne bileyim direkt suyun önündesin. İlk suyun önündeyken ben adamlara eğimi tuttum. Sen direkt karşıya gidip rush'lamışsın. Yılmaz abi ben hatalı oldum.